Japonya, gökyüzündeki esrarengiz cismi tartışıyor. Japonya'da gökyüzünde gizemli beyaz bir nesnenin ortaya çıkması, ufolardan koronavirüse ve Kuzey Kore propagandasına kadar spekülasyonlar yapılmasına neden oldu. Kuzeydoğu Sendai şehrinde çekilen televizyon görüntüleri, balon benzeri bir nesne gösteriyor. Sendai hava yetkilileri cismin şafak faktiğinde ortaya çıktığını ve bulutlar tarafından gizlenene kadar saatlerce, büyük ölçüde hareket etmeden gökyüzünde asılı kaldığını söylüyorlar. Japon yetkililer ise cismi araştırdıklarını ve ne olduğu konusunda hiçbir fikirleri olmadığını söylemişler. İşte o görüntüler. Uh <laughs> uh